2020 Antalya Kumuç Yanımızda evet. Şaban Acacçı. Evet. Burada domates seralarında Elika domates seralarında rekor evet. gelişim ürünü bu sene kullandık. Kullandık. Ee, neler oldu Şaban abi? Ne gördük? Vallahi. Gelişimi biraz daha ağaçlar güçlü getti. Yani Çiçekler bol. Ta tarihimiz ne zaman? Dikim 25 tarihimiz. Ağustos. 25 dikimdi. Ağustos Elika. Elika. Evet, şey olarak fide gelişimi tutumu. Tepe sürmesi, kalınlığı tepe sürmesi. nasıl? O kış gününe göre iyi. Şu kış gününe göre evet. iyi. Hatta e, burada siz yükten serada yıkıldı galiba. Bir, öyle bir şeyler de anlattınız. Biraz e, dengesi kaçtı. Yani meyvenin evet. fazla bolluğundan. tutumundan, bolluğundan. Şöyle evet. bir gösterelim mi? Şuradan aradan gösterelim. Evet. Peki herhangi bir hastalık vesaire bir şey var mı? Şu anda, yok. şu anda yok. Yani sağlıklı gidiyor bitki. Şu anda sağlıklı. Yani şu tepe kalınlığı vesairesi, sürmesi evet. Normal domates gibi bir kalınlık var. Kalınlık var. Doğru mu? Doğru. Ee, tavsiye eder misin Şahban abi rekor gelişimi? Tabi tavsiye ederim. Kumluca'da e, İsmail Altın Evet. Senelerdir anlatıyordum, Tabii. anlatıyordum. Eski muhtar. Eski muhtar. Tabi. Ancak bu sene nasıl oldu? Şöyle şurayı da Hayır gösterelim. Oldu. Şöyle gel. Arılardan gösterelim. Evet. Arılar çalışıyor. Ee, şey olarak verim olarak. Verim artışıyla ilgili bir şeyiniz var mı burada? Verim olarak şu anda çiçeklerde bir yozma zayiat yok. Zayiat yok. Evet. Ee, gelişim anlamında zaten şeyi güzel. Evet. Tepe sürmesi güzel. Toprakla ilgili bir değişim gözleminiz var mı? Burada şu anda sulama olsun, sulama tasarrufundan. Valla ilk yıl olduğu için. ilk normal. yılına rağmen bu sonuçlardayız. Tabii, öyle yani. Ee, e, toprak bakımını yapamadığımız halde. Toprak yani ham sayılır doğru, doğru mu? Ham. ham bir toprak. Ham, evet. ham bir toprak da bu sonuca geldik. Doğru ilk sezonda. Tabii. Tavsiye eder misiniz rekor ederim. gelişimi? Tabi tavsiye yani ederim. Yani buradan üreticiler, Kumca'daki üreticiler sizi izleyecek. Tabi. Ee, biz teşekkür tavsiye ederiz. Selamınızı gezdirdiniz. Biz, biz de teşekkür ederiz. Buradan bütün Türkiye'ye tamam. selamlarımızı gönderiyoruz. Oldu.